Evet arkadaşlar 15 12 2018 yani bugün arkadaşlar bir formülle daha birlikteyiz. Önce 15 şey 13 12 2018 perşembe günü çektiğimiz videodaki formülün tuttuğunu gösterelim. Bakın şunlar tuttu. Şurada da 4. kuponda da 3 maçı almışız arkadaşlar. Şimdi bizim sistemimiz aynı. Şimdi cumartesi bugüne gelelim. Bizim sistemimiz aynı arkadaşlar. Şablonumuz aynı. Ee, kombinasyonumuz aynı bir video biraz önce çektim eğer onu da seyrettiyseniz bu da ikinci videomuz cumartesi ile ilgili burada ilk yarı ikinci yarı oynadık arkadaşlar bakın ilk yarı ikinci yarı 3 tane maç seçtik yine buradaki amacımız yine bildiğimiz gibi ufak e, kuponlar yapmak yani maç sayısı az olan kuponlar yapmak ama ganyanın yüksek olduğu için de çarpıldığında tabii ki yüksek paralar almak Şimdi buraya ben 3 maç oynadım. Siz 4 maç, 5 maç oynayabilirsiniz. 3 maçın şablonu bu arkadaşlar. Mesela 129 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. 128 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. 403 1'den 1'e 2'den 2'ye dedik arkadaşlar. Şimdi öncelikle 129'u yazdık. 0'dan 1'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e. 3 tane 0'dan 1'e. Bakın görüyorsunuz şu. 3 tane 0'dan 2'ye. 129 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye. 129, 0'dan 0'a, 0'dan 0'a, 0'dan 0'a. Yani şu arkadaşlar. 3 tane bundan, 3 tane bundan, 3 tane bundan. 129'u yazdık. Bakın. Toplam 9 kolum. Sonra 128'e geldik. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Birer tane yazıyoruz hepsini. Bakın. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Yine aynı. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Yine aynı arkadaşlar. Bakın. Sonra 403 birdenbire komple hepsinin altına 9 tane birdenbire yazıyoruz arkadaşlar. Birinci 9 kuponumuzun şekli bu. Bunların hepsi ayrı ayrı birer tane kupon arkadaşlar görüyorsunuz yukarıdan aşağıya. Az maç yaptık. İlk yarı ikinci yere yaptık. Oranları yüksek olduğu için çarpıldığında yüksek para almak için. Şimdi bu birinci 9 kuponumuz. Şimdi geliyoruz ikinci 9 kuponu arkadaşlar. Şimdi bu arada da şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar. E burada 18 kupon var toplam. Bunlar çarpıldığında verdiğimiz parayı alamayız. Şimdi bunlar ilk yer ikinci yarı olduğu için bir kere verdiğiniz paranın iki katını alıyorsunuz. Ama isterseniz buraya bankuma çekleyebilirsiniz. Onu en son söyleyeceğim. Şimdi bu ikinci 9 kuponumuz arkadaşlar. Bakın 9 tane var yine yukarıdan aşağıya. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 129 yine aynı şekilde biraz önceki gibi yazdık arkadaşlar bakın 3 tane 0'dan 1'e 3 tane 0'dan 2'ye 3 tane 0'dan 0'a gördüğünüz gibi. İkinci 128 ikinci maçımız 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimali de yazdık bakın 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimali de yazdık buraya. Biraz önce 403'te 1'den 1'e kullanmıştık. kullanmıştık. Şimdi ikincisinde de 2'den 2'yi kullanıyoruz. Bakın burada 1'den 1'i kullanmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Şimdi 2'den 2'yi kullanıyoruz. Bunların hepsinin altına 403'e 2'den 2'ye yazıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 9 kuponu yaptık. 9'da diğer kupon var. 18 kupon. Siz bu maçları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu oranları da değiştirebilirsiniz. Ben burada size işin Kombinasyonun nasıl yapıldığını gösteriyorum arkadaşlar. Zaten bu tuttuğunda bir sonraki videoda da nasıl tuttuğunu görüyorsunuz. Onu gösteriyorum. Şimdi biz buraya 3 maç yazdık. Siz buraya bir tane banko maç yazarsınız. 3 misli dersiniz hepsine tek tek. Veya bir 2 maç yazarsınız 3-4 sistem veya 4-5 sistem dersiniz arkadaşlar. 2 maç yazdığınızda 4-5 sistem. 1 maç yazdığınızda 3-4 sistem. O zaman alacağınız paradan tabi de daha çok yükselir. Şimdi bu tuttuğu zaman biraz önce 9 kupon, 9 kupon da bu 18 kupon. Yaklaşık e, 3 katı, 4 katı, 5 katı yapabilirsiniz bunları ayrı ayrı. E, 2 katı para alıyorsunuz arkadaşlar en az. Başka maç yazmazsanız. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. E, bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. E, yorumda yazabilirsiniz. Söylediğim gibi biz... GG TV olarak ana şablonun kombinasyonun 3'ün, üçlü ve ikili kombinasyonlarını veriyorum arkadaşlar size. Bizde sadece maçlar değişiyor, günler değişiyor. Videolarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Teşekkürler.